Merhaba Sevgili Aslanlar ve Yükselen Burcu Aslan olanlar Haziran 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili Aslanlar Haziran ayının konu başlıklarını önce bir bakalım Güneş 21 Haziran'a kadar İkizler Burcu'nda ilerleyecek 21'inden sonra ise Yengeç Burcu'na geçecek Merkür Retrosu tamamlanıyor bu ay Yay Burcu'nda bir dolunay var Yengeç Burcu'nda bir yeni ay var Mars Koç Burcu'nda Jüpiter'le birlikte ilerlemesini sürdürüyor ve Venüs 23 Halıklar boğa burcunda olacak Evet şimdi detaylara bakalım Güneş ikizler burcunda olacak ayın 21'ine kadar 11 evinizde parlıyor olacak 30 Mayıs'ta zaten ikizler yeni ayı doğmuştu sevgili aslanlar Asa bu ayın genelinde biraz hedef odaklısınız. Hani geleceği düşünüyorsunuz projeleriniz var fikirleriniz var bunları uygulamak istiyorsunuz ama tabii ki doğal olarak bazı şeyler gecikmiş olabilir Çünkü Mayıs'ta Merkür Retro'ydu ve 3 Haziran itibariyle Merkür Retrosu boğa burcunda tamamlanacak Öncelikle boğa burcunda ilerlemeye başlıyor. Merkür 13 Haziran'a kadar daha sonra da ikizler burcuna geçecek. Şimdi bu Merkür'ün ilerlemesi ayın 13'üne kadar olan dönemde aslında Mayıs ayında planladığınız ama belki hayata tam geçiremediğiniz ya da yarım kalmış ya da ertelenmiş konuları şöyle bir toparlamak için size fırsatlar verebilir. Daha çok işiniz, kariyerinizle ilgili konular aslında bunlar. Hani hedeflerinizle ilgili konular. Daha toplumdaki statünüzü etkileyen bazı hedefleriniz olabilir. Hani bunlarla ilgili konuşmanız gereken Onayını almanız gereken kişiler, üstleriniz olabilir, otorite figürleriyle ilgili konular olabilir, iş görüşmeleri olabilir. Hani bunları toparlayabileceğiniz bir dönemdesiniz. Şimdi Merkürün ileriye dönmesi bunları daha rahat ele almanızı sağlayacaktır. Venüs Boğa Burcu'nda olacak. Venüs burada iyicil bir etki olarak aslında kariyer konularında sizi destekliyor. Ayın 23'üne kadar da güzel bir etki verecek. Üstlerle ilişkileriniz daha iyi ilerleyebilir. Anlayış görebilirsiniz, yardım görebilirsiniz. İş ortamınızda şartlar iyileşebilir. Daha önceden hani iyi değerlendiremediğiniz bir şeyi bekleyen bir işi şimdi tekrar ele alırsınız. Belki bunun daha verimli sonuçları olabilir. Ayın 12'sinde Venüs'ün Uranüs'le kavuşumu var. Boğa burcunda ve Kuzey Düğüm'de de olacak bu. Yani çok kadersel bir tesir aslında. Hem Uranüs hem Venüs Kuzey Düğüm'de birleşecek. Eğer işiniz yoksa ilginç kariyer fırsatları ile karşılaşabilirsiniz sevgili aslanlar. Veya çalışıyorsunuz, işiniz var. Kariyerinizde böyle çok hızlı bazı değişimler, sürpriz teklifler falan olabilir. Veya siz cesaretle bir adım atabilirsiniz. Burada kararlar verebilirsiniz. Yani Uranüs değişim getirebilir ama yeni insanlarla tanışma, yeni deneyimler anlamında çok önemli bir geçiş bu. Önemli bir gezegen kavuşumu ve bu sizi etkiliyor. Yani geleceğinizi etkileyecek, statünüzü etkileyecek, kariyerinizi etkileyecek sürprizleri hazır olun. Bu ay ortasıyla beraber. Tam kavuşma 12 Haziran'da olacak ama birkaç gün öncesi ve sonrası da tabii ki bu tesir devam edecektir. Zaten bu kavuşma yakın zamanlarda 14 Haziran'da yay burcunda bir dolunay meydana gelecek. Yani bu dolunay size güzel bir açıda ateş elementinde olduğu için 5. evinizde meydana geliyor. Hani Bu da sizi aslında kendi yeteneklerinize değerlendirebileceğiniz e, fırsatlar getirebilir veya yapmış olduğunuz bazı çalışmaların sonuçlarını da alabilirsiniz. Bunlar maddi manevi başarılar olabilir. Şansa ihtiyacınız olan alanlarda şans olabilir. Çocuklarla ilgili konularda bazı hedeflerinizi ulaşabilirsiniz bu dolunayla beraber çocuk sahibi olmak istiyorsanız eğer hani ebeveyn olmak istiyorsanız bu da mümkün Hani bir yandan 10. eviniz kariyer evinizdeki hızlı gelişimler bir yandan 5. evinizdeki dolunay hani ebeveyn olmak gibi hayatınızda bir statü değişimi çocuk sahibi olmak gibi bir kararı da tetikleyebilir Tabii ki veya hani burada bir sonucu da tetikleyebilir çocuklarınız varsa çocuklarınızın geleceği onların hayatları Hani o eğitimleri, ilişkileri yani bunlarla ilgili bazı hedefleriniz de bu e, dolunayda gündeminizde olabilir. Geçtiğimiz Aralık ayında başlamış bazı iş ve girişimler de sonuç verebilir örneğin bu dolunayda. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarında mı sevgili aslanlar? Eğer bu derecelere yakınsa bu dolunay sizin için çok daha önemli ve güçlü tesirleri olabilir Tabii ki Dolunay ve yakınlarında Güneş e, kova burcundaki Satürn'e güzel bir üçgen açıda olacak aynı zamanda balık burcundaki Neptün'le de bir karesi var e, idealist ve çok hayalci olabileceğimiz gündemler de olabilir Tabii ki e, biraz hani belki e, parasal konulara daha dikkatli yaklaşmak gerekiyor özellikle yatırımlar konusunda Ama satürnün olumlu açısı eğer burada ciddi disiplini hareket ettiysek yani uzun vadeli olumlu sonuçlar alabileceğimizi işaret ediyor özellikle ilişkilerden destek alabileceğimizi uzun vadeli işbirlikleri gibi alanlarda ya da eşimizde verdiğimiz bazı kararlar ve planlarda daha istikrarlı olabileceğimiz bir süreci de işaret ediyor. Evet ayın 23'üne kadar Boğa burcunda Venüs 23'ünden sonra İkizler Burcu'na geçecek. Merkür ayın 13'ünden sonra İkizler Burcu'na geçiyor. Bu da ayın ikinci yarısından sonra özellikle tabii daha fazla sosyalleşme, arkadaşlarla bir arada olma, işte... E ekip halinde faaliyetlerde bulunma ya da arkadaş gruplarında takılma buralarda daha fazla hareket getiriyor Bunlar iş ve projelerde de Tabii ki biraz daha ekip çalışmalarını destekleyecektir seyahatleri eğitimleri hani bu tarz girişimleriniz de destekleyebilir veya işiniz Eğer iletişim ve eğitim sektörü ile ilgili ise Merkür'ün ve Venüs'ün ikizlerdeki hareketi ayın ikinci yarısından sonra sizi daha güçlü bir şekilde etkileyecektir buradaki veriminiz artabilir ayın 21'inde Güneş yengeç burcuna geçiyor sevgili aslanlar ee, ve 28 29 e, Haziran'da yengeç burcunda bir yeni ay var 7 derece 2, e, 7 derece yengeç burcunda bu yeni ay 12 evinizde olacak 12 ev daha çok geri planda kalan biraz hani izole olduğunuz bir alandır e, bu yeni ayla beraber biraz dinlenmek isteyebilirsiniz hareketli bir ayın ardından belki bir tatil planı olacak bir işi ara vermek biraz dinlenmek biraz uzaklaşmak için bir fırsat olabilir lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle 7 derece ve yakınlarında değişken burçlarda ya da önce burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay sizi daha güçlü etkileyebilir yeni ay sırasında Venüs ve Jüpiter'in de güzel bir kontağı var güzel bir açısı var yani güzel tatiller keyifli bazı size keyif verecek faaliyetler için destekleyecektir bu yeni ay sizi Aslında Haziran'ın sonları ve Temmuz'un ilk yarısında da bu etki devam edebilir bunun yanı sıra şifa demektir 12. ev yeni ayları yani ruhsal bedensel zihinsel hayatınızda bir şeyleri Aslında böyle iyileştirmek için şifalamak için de fırsatlar verebilir Bu birazdan hani yalnız kalıp e, hayatınızı gözden geçirip dinlenip bir güç toplamanız da sağlayabilir e, zararlı bir şeyleri ya da gereksiz bir şeyleri hayatınızdan çıkarmak için de size yeni açılımlar getirebilir Tabii ki sevgili aslanlar Evet ayın geneline baktığımızda oldukça hani verimli olacak şanslı günlerimiz var Hani bunlardan özellikle iş ve kariyer hayatında işte 10, 11, 12 Haziran gibi bu dönemde olacak olan o Venüs-Uranüs-Kuzey Düğüm kavuşumunun iş, kariyer ve gelecekle ilgili beklentilerinizde sürpriz bazı etkiler getirebileceğini söyledim. Tekrar bunu hatırlatmak istiyorum. Bunun yanı sıra 19-20-21 Haziran. Hani buralarda da gerek Merkür'ün gerek Venüs'ün çok verimli olumlu açıları söz konusu. Yani bunlar da bazı, hani bunlarda bazı günlük hayatımızdaki işlerimizde girişimlerimize veya hani özel sosyal ilişkilerimizde gayet keyifli sonuçlar getirebilir. Ee, bazı eylemlerimizin verimli e, sonuçlanmasını daha şanslı pozisyonları e, sağlayabilir. Bugünleri de iyi bir şekilde değerlendirebiliriz. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın.